Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Oçak. Bugün sizlere Fatih Bulut'un hayatını anlatacağım. Fatih Bulut'u aslında hepiniz tanıyorsunuz. Yeni dönemde çok sevdiğim bir an olduğu isimli şarkının sahibi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu da sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. <Gülüyor> Kullar haram oldu, gençliğim bak talan da oldu, çok sevdim yalan oldu, zalim geceler. Biliyorum bu sözlere aşinasınız. Ben bu sözleri bundan bir haftaya kadar bilmiyordum fakat daha öncesinde YouTube'da dolaşan bir videoda bu sözler vardı. <Gülüyor> Hücü İrem Sakın TikTok'ta çektiği bir video vardı ve o videoda çalan bir şarkı vardı. Çok Sevdim Yalan Oldu isimli şarkı. Oldu, bir oldu. Çok sevdim, yalan oldu, ve o şarkının bir de sahibi var Fatih Bulut. Bu videomda sizlere Fatih Bulut'un hayat hikayesini anlatacağım. Evet şu anda piyasada sahip olduğu şarkı hareketli bir şarkı olabilir. Fakat sözlerin dikkatle okuduğumuz zaman aslında o insanın yaşadığı şeyleri anlayabiliriz. Fatih Bulut ciddi anlamda her insanın kaldıramayacağı kadar ağır bir hayata sahipti ve belki de hali onun acısını şu anda çekiyor. Kayseri'nin Yeşil sarı Sarıboğanlı köyünde dünyaya geliyor. 10 kardeşi var. Evleniyor, baba olmak için tam 7 yıl bekliyor ve 7 yıl sonunda bir kız bir de erkek evlat sahibi oluyor. Peki... Fatih bulutlu şarkıcılığa yeten şey neydi? 20 yaşına kadar sürekli babasına şarkı söyleyen bir insandı. Düşünün, 20 yaşına kadar sadece babasına şarkılar okuyor. Ve bir gün vatani görevini yapmak üzere askere gidiyor. Askerde babasının vefat haberini alıyor. Babası vefat ettikten sonra zaman kaybetmeden askerliğini bitirip çelik kapıda kaynakçılık işine giriyor. Çelik kapı işine giriyor ve saatlerce kaynak yapıyor. Çünkü babasından ona emanet olan 10 kişilik bir aile var. Bu aileyi geçindirmek için canla başla çalışıyor, kaynakçılık yapıyor. Babasının vefatı henüz tazeyken ve bu duruma yeni yeni alışmaya başlamışken bir ölüm haberi daha geliyor. Abisini kalp krizinden kaybediyor. Biraz zaman geçtikten sonra şarkıcılıkla ilgilenmeye başlıyor. Kendi sözlerini besteliyor ve Kayseri'de düğün şarkıcılığına başlıyor. Her düğünde hemen hemen şarkıcılık yapan Fatih Bulut bir de video çekiyor ve o düğünde olan birisi bu videoyu yayınlıyor. İşte İrem Sakın bizlere ilk defa buluşturduğu o video aslında Çok Sevdim Yalan Oldu isimli şarkısının ilk çekimiydi. Belki de buralara kadar geleceğini Fatih Bulut da tahmin etmiyordu ama şöyle bir gerçek var ki Fatih Bulut pes etmedi, azmetti ve şu anda... Hayal ettiği yere geldi. Bir açıklamasında küçükken okulda sordukları zaman hangi mesleği sahip olmak istiyorsunuz diye Arkadaşlarım doktor, mühendis, müteahhit veya hemşire olmak isterdi. Ben şarkıcı olmak isterdim diye cevap veriyor. İşte hayallerini bu derece kovalayan bir insan olduğunu bu açıklamasından anlayabiliyoruz aslında. Yeniden bir açıklamasında yaşım 35 ama içimi sorsanız 55 derim diyor. İşte bu derece ağır bir hayatı tek bir cümleyle özetleyebilecek kadar güçlü bir insan Fatih Bulut. Canlı izlediğim zaman canlı yayında yaptığı o paniklemeler, heyecan, aşırı terlemesi gerçekten alışa gelmişin dışında bir sanatçı ve hiçbir şekilde şımarıklılığı yok. Ayağımızın tozuyla her şey bir anda oldu. Aslında kameralara alışkın, alışkınız da heyecan... Bunu... Aslında e, uzun zamandır hasret kalmıştık böyle şeylere. Sesi arabeski oldukça yatkın olduğunu biliyorum. Zaten şarkıyı dinlediğinizde siz de anlamışsınızdır sesinin arabeske çok yatkın olduğunu. Hatta bazı insanlar sesini Azer Bülbül'e kadar benzetenler vardı. Bu mudur gecem? Gecem gündüz oldu oldu demir mazgalla Dört duvar oldu demirde kapılar. Dört duvar oldu, sayamadım vallahi billah. Çok sene oldu, oldu, seneler oldu. Geceler, geceler, dümen geceler, geceler. Geceler, zalim geceler. Ee, gerçekten bir ortada çaba var, emek var ve bir pes etmeme var. Üstüne üstlük zor bir hayat var. Ve sonuna kadar buralara gelmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Umarım ilerleyen projelerinde olsun, şarkılarımda olsun yeniden gündemde olmayı başarır. Zira başarıyı en çok hak eden sanatçılardan birisi olduğunu buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Fatih Bulut'un hayatından ders almamız gereken o kadar çok şey var ki. Bir zorlukla karşılaştığın zaman en basit pes etmemeyi Fatih Bulut'un hayatından öğrenebilirsin. Veya herhangi bir hayal ettiğin bir şeye ulaşamayınca veya karşına engeller çıkınca yeniden pes etmemem gerektiğini öğrenebilirsin. Sen sadece hayallerinle ilgilen, hayallerine odaklan. Hayat elbet ki diğerlerde senin ödülünü verecektir ve buna inanmanı istiyorum senden. Pek uzaklara bakma. Fatih Bulut buna çok iyi bir örnek. Belki de yeni dönemde çıkarttığı şarkısıyla çok hareketli bir şarkı ve bize büyük bir enerji vermiş olabilir. Ama Fatih Bulut'un hayatını incelediğimizde gerçekten tam ders alma niteliğinde bir hayata sahip olduğunu yeniden burada rahatlıkla söyleyebilirim. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Şu anda şu altlarda bir yerde geçmesi gerekiyor. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.